sevgili canlar değerli dostlar ben Cem Kervan Bu hafta Gökten Ekmek adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle e, İsa Ruhullah Gökten Ekmek olduğunu iddia ediyor e, Halk geliyor halk e, şöyle dedi Sana iman etmemizi istiyorsan bize bir keramet göstersene Ne yapabilirsin bakalım Mesela ecdanımız çöldeki yolculuklarında kudret helvası yediler Hani Zebur'da yazılıyor ya Yemeleri için Musa Onlara gökten ekmek Yağdırdı İsa onlara dedi ki Emin olun o gün gökten Ekmeği yağdıran Musa Değildi manevi babamdı Şimdi de size Gökten hakiki ekmeği Vermeye hazır Hakkın ekmeği semadan inen Ve dünyaya hayat veren Ekmektir O zaman İsa'ya Sultanımız bize her gün her gün bu ekmeği ver dediler. İsa onlara şöyle dedi. Hayat veren ekmek benim. Bana gelen can asla acıkmaz. Bana iman eden can asla susamaz. Ama beni ve gösterdiğim kerametleri gördüğünüz halde yine de iman etmiyorsunuz. Öte yandan manevi babamın bana verdiği her can illa bana gelecek. Bu bana gelen canlardan da ben asla yüz çevirmem. Çünkü ben kendi isteğimi değil, beni gönderen hakkın isteğini yerine getirmeye indim semadan. Ki beni gönderenin isteği şu, bana vermiş olduğu canların bir teki bile kaybetmemeliyim ve kıyamet gününde Hepsini diritmeliyim. Çünkü manevi babamın isteği, Hak oğlunu gören ve ona iman eden her canın daimi hayata ermesidir. Bu görüp iman eden canları kıyamet gününde diriteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için oradaki Yahudiler İsa hakkında söylenip sızlanmaya başladılar. Ya bizim Yusuf'un oğlu İsa değil mi bu? Anasını da babasını da tanıyoruz zaten. Şimdi de gökten indiğini söyleyerek ne halt etmeye çalışıyor dediler. İsa onlara şöyle cevap verdi. Kendi aranızda söylenip sızlanmayı bırakın. Beni gönderen manevi babam bir cana bana çekip getirmezse o can bana gelemez zaten. Bana gelen canları da kıyamet gününde dirilteceğim. Peygamberlerin kitaplarında şöyle yazılıdır. Hak kendi yollarını o canların hepsine öğretecektir. Manevi babayı dinleyen ve ondan öğrenen her can bana mutlaka gelir. Gerçi hiçbir can hiçbir zaman manevi babayı görmedi. Manevi babayı bir tek hakdan gelen ben gördüm. Emin olun. İman eden her canın daimi hayatı vardır. Evet, hayat veren ekmek benim. Ecdadınız çölde kudret helvası yemelerine rağmen hepsi öldü. Ama semadan inen öyle bir ekmek var ki o ekmekten lokma yiyen hiç ölmeyecek. Semadan inmiş olan hayat ekmeği benim. Bu ekmekten lokma yiyen her daim yaşar. İnsanlar daimi hayata ersin diye vereceğim ekmek de benim kendi tenimdir. Yahudiler ne demek istediğini kendi aralarında tartışmaya başladılar. Ya bu adam tenini bize nasıl verebilir ki yiyelim yahu?'' dediler. İsa onlar bir daha söyledi. Emin olun, insan oğlunun tenini yemedikçe kanını içmedikçe daimi hayata sahip olmanız mümkün değil. Tenimi yiyip kanımı içen can daimi hayata erer. Kıyamet gününde onu dirilteceğim ben. Çünkü benim tenim hakiki lokmadır. Kanım da hakiki demdir. Tenimi yiyip kanımı içen can hep bende yaşar. Ben de onun hayatını mesken tutarım. Beni gönderen hay olan manevi baba hakkın sayesinde... Hayat sahibiyim. Yaşarım. İşte benim tenimden lokma yiyen de benim sayemde hayat sahibi olup hep yaşar. Semadan inmiş olan gerçek ekmek benim. Bu ekmek ecdadınızın çölde yediği kudret helvası gibi değildir. Onlar kudret helvası yemelerine rağmen öldüler. Oysa bu ekmekten lokma yiyen can her daim Yaşayacaktır. Evet ve buna göre bir değiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Adam verilmedi Babam verir gökten gerçek ekmeği Gökten dünyaya hayal veren Tanrının ekmeği Tanrının hayal Acıkmaz Bana iman eden Asla susamaz Hak çekmese Kimse bana Gelemez Benim gökten inen Gökten hayat Gerçek yiyecek Benim kanım ise Gerçek içecek Yiyip içen Bende hep yaşayacak Bende onda Benim Benim Hayat ekmeği Evet bu tabi çok derin manalı bir şey manevi gerçekler var burada e, batını gözle bakmak lazım tabii ki gerçek tenini yiyip kanını içmeyeceğiz ama İsa ruhuyla e, özdeşleşeceğiz birleşeceğiz bizim hayatımız onun hayatıyla birleşecek ve o zaman gerçekten daimi hayata kavuşuruz ereriz.